Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar şubat 2023 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili yay burçları videoya geçmeden önce ufak bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum. Öncelikle ocak ayında başlatmış olduğumuz ve 10 şubata kadar devam edecek olan çekilişe katılmak isteyenler varsa instagram opikus adresinden veya kanaldaki çekiliş videosundan Şartları sağlayarak çekilişe katılabilirler. 12 kişiye farklı analizler hediye ettiğim bir çekiliş hazırlamıştım. Bununla birlikte kanalda yeni karşılaşıyorsak veya henüz abone değilseniz ancak içeriklerimi beğeniyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Aynı zamanda yorum yaparak beğeni yaparak kanala destek olabilirsiniz. Kanala ayrıca destek olmak isteyenler teşekkür ve katıl butonunu kullanarak da destek olabilirler. Şimdiden hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum ve hemen Şubat'a yorumlarına geçiyorum. 3 Şubat tarihinde güneş ve uranüs arasında bir kare görünüm meydana gelecek. 14 derece kova ve 14 derece boğa burcunda meydana geliyor bu etkileşim. Özellikle sizin haritanızda baktığım zaman 3. ev ve 6. ev hattında olduğunu görüyoruz. Burada demek ki sağlığınızla alakalı ani bir durum ortaya çıkabilir. Bununla beraber iş ortamında bir takım haberler alabilirsiniz. Bazı dedikodular, mobbingler, iş ortamında yaşanan huzursuzluklar söz konusu olabilir. Aynı zamanda sakarlıklara, kazalara karşı da dikkatli olunması gereken bir süreçtir. Daha sakin şekilde hareket etmeye çalışmanız yerinde olacaktır. Otorite konumundaki kişilerle alakalı da tartışmalar veya sıkıntılar mümkün gibi gözüküyor. Bu sebeple çok sert ve ani kararlar almamaya gayret gösterin. Aynı zamanda tabi bazılarınız açısından aniden işten ayrılma, işten çıkma veya farklı bir işe geçme gibi temaları da işaret ediyor olabilir. 4 Şubat tarihine geldiğimizde ise Venüs Mars karesi kesinleşiyor. Venüs 11 derece balık burcunda, Mars'ta 11 derece ikizler burcunda bulunacak. Bu etki sizi daha çok etkileyecek açıkçası. Özellikle yükselen dereceniz orta derecelere yakınsa bu etkileşimin 4. ve 7. evde olduğunu görüyoruz. Bilhassa ailenizle alakalı konular, evliliğinizle alakalı temalar, eşiniz, ortağınız, yakın diyalog halinde olmuş olduğunuz kişilerle alakalı bazı güç mücadeleleri ve resleşmeler söz konusu. Tabi burada aslında özellikle evli olan yay burçlarının. İlişkilerde çatışmayla artan tutku e, gibi bir bağıntısı da olabilir. Yani çatışarak aslında birbirleri için e, ne gibi anlamlar ihtiva ettiklerini hisseden çiftler de olacaktır ama yine de bilhassa tartışmalara karşı, resleşmelere karşı, egosal mücadelelere karşı dikkatli olması gereken bir süreç. Yine ev almak, ev satmak, taşınmak gibi gündemlerde eşinizle alakalı bazı sorunlar yaşatabilir bu etkileşim size. 5 Şubat tarihine geldiğimizde Aslan Burcu'nda bir dolunay var. Bu dolunay 16 derece Aslan Burcu'nda meydana gelecek. Ee, önemli bir dolunay. Sert açıları var. Özellikle Uranüs karesi hali hazırda etkin gözüküyor. Bu dolunaya baktığımız zaman sizin haritanızın 9. evinde etkin olduğunu görüyoruz. Ve e, aynı zamanda 6. evdeki Uranüs'ten de kara görünüm alıyor. Ve 7. evdeki Mars ile de güzel bir kontağı var. Demek ki e, bu dolunayla beraber... Bir konu netleşiyor. Belki uzun zamandır devam eden bir davanız var. Hukuki bir mesele belki netleşiyor. Kararı çıkıyor. Veya bu konuyla alakalı bazı gündemler ortaya çıkıyor. Belki bir eğitim sürecindesiniz. Belki bir seyahattesiniz. Belki yeni bir yol ve yaşam tarzını benimseme noktasında kafanızın karışık olduğu konular var. Burada özellikle bu öğretileri hayatınıza entegre etmeli misiniz? Hayatınızı buna göre değiştirmeli misiniz? Bununla alakalı temalar ön planda. Keza bazılarınız açısından yurt dışı gündemleri olabilir. Akademik kariyerle alakalı gündemler olabilir. İşte burada sanki bu yaşanan durum her neyse Hayatınızda bazı düzen değişimlerine gidilmesi gerektiğini gösteriyor. Ancak bu hususta sizi destekleyen insanlar da olacaktır. Özellikle hayatınızı paylaştığınız insanlar ve yakın temasta olduğunuz insanların size cesaret vermesiyle, sizi motive etmesiyle beraber bu yeni durumun içerisinden rahatlıkla çıkabileceğinizde gösteriyor bu etkileşim. Devam ettiğim zaman 10 Şubat tarihinde Merkür-Plüton kavuşuyor. Merkür-Plüton kavuşumu 28 derece Oğlak Burcu'nda meydana gelecek. Tabi son derecelerde meydana geldiği için bu görünüm e, haritanızda teyit edin bakalım ikinci elinizde mi bir sonraki evde mi? Burada özellikle ikinci evde meydana gelen bu kavuşum. Plüton henüz kova burcuna geçmemişken, üçüncü elinize geçmemişken ki e, Plüton'un ikinci elinizdeki transite geçtiğimiz 10-15 yıl boyunca mali durumunuz, ekonomik durumunuz, gelir gider dengeniz, kendinize vermiş olduğunuz değer, öz değer, öz saygı sahip olduğunuz malınız mülkünüzle alakalı çok büyük dönüşüm ve değişim süreçleri yaşattı size. Şimdi ise bu kavuşumla beraber özellikle bu Parasal konularla ilgili çok önemli bir gündem karşınıza çıkabilir. Belki yeni bir işe girebilirsiniz. Belki büyük bir harcama yapabilirsiniz. Belki büyük bir kazanç elde edebilirsiniz. Meslek değiştirebilirsiniz. Yeni bir işe girebilirsiniz. Ek bir gelir elde etme imkanı yakalayabilirsiniz. Ama bu oldukça dönüştürücü olacak gibi gözüküyor. Tabii ki derece bazında kişisel doğum haritalarınız farklılık arz eder arkadaşlar. Yani hepiniz için büyük dönüşümler olmak durumunda değil. O yüzden dereceleri paylaşıyorum. Eğer kişisel haritanızda nasıl etkiler aldığını merak ediyorsanız danışmanlık alabilirsiniz 11 Şubat tarihine geldiğimizde ise Merkür'ün kova burcu transiti başlıyor Merkür'ün kova burcu geçişiyle beraber özellikle gündeminiz biraz daha yakın çevre ilişkileriniz olacak zihniniz çok aktif olmaya başlayacak yaşamış olduğunuz olaylara hep mantıklı ve ilerici bir yaklaşım Benimsemeye çalışacaksınız o tarz kararlar almaya çalışacaksınız öyle insanlarla diyalog kurmaya çalışacaksınız gibi bir etkileşimden de bahsediyoruz sevgili yay burçları 15 Şubat tarihine geldiğimizde ise yine özel bir kavuşum meydana geliyor Venüs Neptün kavuşumu 28 derece balık burcunda meydana gelecek bu kavuşum. Tabi burada özellikle uzun zamandır Neptün 4. evinizde aile hayatınız, evliliğe olan bakış açınız, kendi ebeveynleriniz, memleketiniz, doğduğunuz yer, çocukluğunuzla alakalı. Zaman zaman belki büyük şeyler keşfetmeniz ya da zaman zaman kendinizi bir hayal dünyasında kandırmanız gibi etkileşimler yaşadınız. Bu etkiye baktığım zaman özellikle aile hayatınızla alakalı büyük bir mutluluk yaşayabilirsiniz. Yani birçoğunuz belki evlilik kararı alabilir, belki ev satın alabilir, taşınabilir. Ebeveynleriyle alakalı güzel gelişmelere şahit olabilir. Ailenizde keyifli, mutlu ve duygusal zamanların yaşanacağı ve kendinizi içsel anlamda huzurlu hissedeceğiniz bir görünümden bahsediyoruz. Evet devam ettiğim zaman 16 Şubat tarihine geldiğimizde Güneş Satürn kavuşumu meydana geliyor. Bu kavuşumda 27 derece kova burcunda meydana gelecek ve bu da oldukça önemli bir kavuşum. Biliyorsunuz artık Mart ayı itibariyle Satürn'ün balık burcu transiti başlayacak ve önümüzdeki iki buçuk yıl boyunca satürn sizin dördüncü elinizde olacak sevgili yay burçları. zaten satürnün balık burcu transitine dair video paylaşmıştım mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum bu etkileşimle beraber özellikle aileniz yaşadığınız yer kökleriniz ebeveynleriniz babanız belki baba rolündeki anneniz onlarla alakalı çok büyük bir sorumluluk veya bir büyük bir gündemle uğraşmak halinde olabilirsiniz Belki ailenin sorumluluğunu almanız gerekecek, belki ev alıyorsunuz ancak belli bir borca gidiyorsunuz. Belki köklerinizle alakalı aslında ailenizi ihmal ettiyseniz onlarla alakalı aslında bazı serzenişler ve yükümlülükler de karşınıza çıkabilir gibi gözüküyor sevgili yay burçları. 18 Şubat tarihine geldiğimizde ise güneşin kova burcundaki transiti tamamlanıyor ve güneş artık balık burcuna geçiyor. Güneşin balık burcu geçişiyle beraber tabii ki gündem yine aile konuları, içsel meseleler, huzur ve huzursuzlukla alakalı temalara odaklanacak gibi gözüküyor. Biraz daha kendi özel meselelerinize yönelmeye başlayacaksınız. Ve 20 Şubat tarihinde balık burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ayda aslında Satürn'ün balık burcu transitinin ilk sinyali olacak bizler için. Çünkü... Bu yeni ayın Satürn'e kavuşumda olduğunu görüyoruz. Bir derece balık burcunda ve henüz kova burcunda bulunan Satürnle de kavuşumda. Bu etkileşimle beraber özellikle dediğim gibi bir sorumluluk altına giriyorsunuz sanki. Kendi düzeniniz, yuvanız, eviniz, evliliğiniz, ebeveynlerinizle alakalı. Belki bu süreçte evliliğinizle alakalı bazı meselelerle ilgilenmeniz gerekecek eğer ihmal ettiyseniz. Belki bir çoğunuz için ilişki sınavları, evlilik sınavları olacaktır. Tabii uzun vadeli transitten bahsediyorum ancak bu yeni ay ile beraber bir gündem açığa çıkıyor ve bu açığa çıkan gündem neticesinde sanki Satürn Balık transitinin temasını keşfetmiş oluyorsunuz. Tabii ki bir derecede meydana geldiği için yine haritanızda hangi eve düştüğünü teyit etmeniz gerekiyor. Bir önceki veya bir sonraki burcu dinlemeniz gerekebilir. O yüzden doğum haritanızı bilmeniz önemli sevgili yay burçları 23 Şubat tarihine geldiğimizde ise Venüs'ün Koç burcu transiti başlıyor Bu sizin için oldukça keyifli bir etkileşim Venüs'ün 5. evinize geçmesiyle beraber Aşk hayatınız hareketleniyor gerçekten biraz eğlenmeye gezmeye tozmaya zaman ayırabilirsiniz sanatsal faaliyetlere yönerebilirsiniz ee, bol bol e Eğleneceğiniz, gezeceğiniz, e, aşka dair, romantizme dair e, gerçekten çok güzel etkileşimler yaşayacağınız bir süreç. O özellikle kasvetli süreçten kurtulduktan sonra size çok iyi gelecektir. 21 Şubat tarihine geldiğimizde ise Merkür Uranüs karesi kesinleşecek. Merkür 14 derece kova burcunda. Uranüs ise 14 derece boğa burcunda bulunmakta. Bu etkileşimde özellikle yine 6. ev ve 3. ev bandında yani 3 Şubat tarihinde yaşanan etkileşimle birebir aynı derecelerde. İş hayatınız, sağlığınız, kardeşleriniz, yakın çevreniz, her gün diyalog halinde olmuş olduğunuz insanlarla alakalı artık... Ya bir karar alıyorsunuz ya ani bir gündem çıkıyor ya ani bir haber geliyor ve sizin düzeninizde bir takım değişimlere sebebiyet veriyor gibi gözüküyor sevgili yay burçları Evet son olarak ayın sonuna yaklaştığımızda hoş bir görünüm meydana gelecek 22 Şubat tarihinde Merkür Mars üçgeni Merkür 16 derece kova burcundayken Mars da 16 derece İkizler burcunda bulunmakta. Bu etkileşime baktığım zaman özellikle 3. ev ve 7. ev hattında olduğunu görüyoruz. Yani evliliğinizle alakalı bazı sorunlar ve sıkıntılar yaşadıysanız bu ay boyunca belki ay sonunda toparlayacaksınız. Belki yeni bir ortaklığa merhaba diyeceksiniz. Belki bir avukat arayışındasınız, bir dava açma sürecindesiniz. Bunlarla alakalı güzel gelişmeler olacak veya bazı sözler, taahhütler ve kontratlar da ay sonunda gündeme gelecektir sevgili yaylarlar. Evet, Şubat ayının gündemi bu şekildeydi. Buraya kadar dinlediyseniz, videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Evet, kanala abone olursanız, yorum yapar ve paylaşırsanız yine çok mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikus adresinden veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Yine açıklamalar kısmında Telegram grubumuzun linki bulunmakta. Çekilişe katılmayı unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın.